Sarmamız için öncelikle soğanlarımı şöyle dört tane orta boy, biraz büyüye yakından bir tanesi soğanım var. Bunları ben ronda ya da herhangi bir doğrayıcı kullanmıyorum. Eğer kullan, kullanacağınız doğrayıcı sulandırmıyorsa onlarda çekebilirsiniz. Ben bu şekilde her zaman elimde doğruyorum. 3 kilo da yapsam, 5 kilo da yapsam, bu şekilde elimde doğruyorum. Küp küp doğrayacağım. Şimdi soğanları doğradıktan sonra tekrar görüşeceğiz. Soğanları tencereye aldım, ee, yağını ekledim, zeytinyağını. 1,5 bir çay, bir çay bardağı kullanacağım ama şimdi 1 çay bardağını ekledim. Bu dönemin soğanları maalesef biraz bu şekilde şöyle saydamlaşıyor. Ee, sanırım bunlar eski mahsul olduğu için. Nisan ayındayız. İnşallah yeni mahsul çıkınca daha lezzetli ve taze soğanları kavuşuruz. Biraz tabii fiyatlıdır maalesef Geçen fenilere göre pahalı ama e, bunu da şükür diyoruz. Şöyle yarım çay bardağı zeytinyağını da tekrardan tencereme alıyorum. Toplamda bir buçuk çay bardağı zeytinyağı, dört tane soğan tencerenin içinde. Şimdi soğanların güzelce kavrulmasını bekliyoruz. Soğanlarım kavrulurken ben de pirincimi yıkayacağım şimdi. Ee, bu şekilde Osmancık pirinci kullanıyorum sarmada Güzelce nişastası çıkana kadar yıkayıp beş dakika kadar tuzlu suda bekletip süzüyorum. Sonra kullanımı hazır halde geliyor. Soğanlarım kavrulmaya yakın. Bayağı bir kavruldu. Şöyle bir yemek kaşığı kadar domates salçasını ilave ediyorum. Domates salçasını önce ilave etmememin nedeni salçanın renginin evet, kararmaması. Bu şekilde soğanlar kavrulmaya yakın ekliyorum her zaman. Biraz daha kavrusun sonra pirincini ilave edeceğiz. Pirincim hazır. Soğanlarım yeteri kadar kavruldu. Şimdi burada 3 çay bardağı kadar pirinç var. Bu ölçü bu soğana yeterli oluyor. Bunu bu şekilde pirincimin üzerine alıyorum. İşte ocağın altını kısmadan birkaç tur karıştırıyorum. Soğan ve pirincim bu şekilde kavrulmaya devam ediyorlar. Ben şimdi şöyle yarım çay bardağından biraz fazla olacak şekilde su alayım de bunu güzel bir yerine döküyorum. şimdi kapağımızı kapatıyorum bir dakika sonra ocağın altını kapatacağım Kıvamdayken ocağın altını kapatıyoruz. Suyu tamamen çekecek. Ve bu ilk soğuyacak. Soğuduktan sonra yeşilliklerini ilave edip sarmamızı sarmaya başlayacağız. Sarmaya içimiz soğudu. Ben de şimdi yeşillikleri yıkadım. Bunları güzelce doğrayacağım. Burada birazcık maydanoz var, dereotu ve nane var. Ben birazcık fazla yapacağım için yeşillikler sizin gözünüze fazla gözükebilir. Birazcık daha az da kullanabilirsiniz. Şimdi bunları doğruyorum. Yeşilliklerimi sarma için ilave ediyorum. Şimdi baharatlarını ilave edeceğiz. Şimdi baharatlarını ilave edelim. iki tatlı kaşığı kadar kuru nane, bir buçuk çay kaşığı karabiber ve tatlı toz kırmızı biber kullanıyorum. Bütün malzemeleri bilgi kutusuna yazacağım ölçülerini. Oradan da bakabilirsiniz tarife denerken. Şimdi bunu güzelce karıştıralım. Tuzun da ekleyelim karıştırmadan önce. Yaprak ben asma yaprağı kullanacağım salamura. Onu da bir miktar tuz olacağı için şöyle bir buçuk kaşık kadar tuz yeterli olacaktır. Çünkü yaprağı kontrolü bütün tuzunu almıyorum. Birazcık dengeli oluyor bu şekilde. Bunu şimdi güzelce karıştıralım. Gelin. Salamamızı sarmaya başlayacağız. Ben şu sap kısımlarını bu şekilde makasla kesiyorum. İçiniz çok güzel oldu. Şöyle içi de ara sıra ben böyle karıştırıyorum. Yağını eşit olarak karışması için. Her tarafına şimdi sarmaya başlayalım. Sarmalarımı sardım. Yaprakların sap kısımlarını tencerenin tabanına yerleştirdim. Üzerlerine şimdi sarmalarımı şöyle sırayla diziyorum. Sarmalarımı sardım. Şimdi sararken küçük gelen ya da böyle birazcık hani böyle yırtık olan yaprakları ya da çok büyük olan yaprakları böyle bu şekilde tencerenin üzerine hiç boşluk kalmayacak şekilde kapatıyorum. Bu şekilde üzerini yaprakla kapladım. Şimdi yeterli kadar su döküp ocağa koyacağım. Sarmalarımın üzerine şöyle bir tabak kapatıyorum. Ardından sıcak su dökeceğim. Suyun maalesef ölçüsü yok. Ben şöyle hafif e, hafif yüzeye çıkacak kadar su ekliyorum. Hiç ölçmedim. Aslında her şeyi ölçüyorum. Bunu da ölçebilirdim ama hiç ölçmeye fırsat kalmıyor. Her seferinde hızlı hızlı hazırladığım için. Şu, şu, şu ölçü yeterlidir. Bakın şöyle hafiften yüzeye çıkacak. Şimdi ben bunun altının Önce yüksek ateşte açıyorum. Böyle fokur fokur kaynamaya başlayınca en kısa alıp 1 saat boyunca pişireceğim. Sarmalarım pişti. Şöyle 5-6 saat kadar dinlendirme fırsatım oldu. Eğer vaktiniz uzunsa, yani dinlendirirseniz güzel olur 5-6 saat. Eğer kısıtlı vaktiniz varsa 2 saat kadar tencerede beklemesi yeterli. Ocağın altını kapattıktan sonra bu üzerine koymuş olduğum tabağı kaldırdım. Böyle pirinçlerin daha güzel şişip demlenmesi için bu güzel bir püf noktası. Bakın yüzeyine kapattığım yapraklar kararmış. Şimdi yaprakları açacağız. Ve bakın sarmalarım gayet güzel bir şekilde rengini hiç kaybetmeden duruyor oluyor gördüğünüz gibi. Bu püf noktasını sık sık paylaşıyorum sizlerle ama son bir kez bu şekilde video çekerek paylaşmak istedim. Şimdi servis tabağına alabiliriz. Bayram için, çocuklarınız için, komşularınız, akrabalığınız için ikram olarak hazırlamak isterseniz gerçekten tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sipariş vermek isterseniz de bana Instagram hesabımla ulaşabilirsiniz. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Her şeye gönlünüzce olsun. Şimdiden hayırlı bayramlar.